Dokumu yarak bitirdim yani. Son acıma liseye geçtik. Lise zaten anlatılacak bir şey yok abi lise yani. Full makara. Full taşak. Tek atam. lise bir de bir kız arkadaşım oldu. Evlendi şu an. Mutluluklar diliyorum ona. 4 sene çıktık onunla biz. <gülüyor> Neyse şimdi. Yeni evlendi. Tabii tabii. Ben orta sonda o kızı gördüm. O yukarı çıkartıldığım zaman gördüm onu. Yani biliyordum kızı da böyle birebir temasım yoktu. Çok da güzel kızdı böyle. Dedim ben buna yürürüm. Orta sonda tanışıklık lise birinin daha ilk haftasında tavladım ben. Yani tavladım dediğim böyle o da bana böyle iş atıyordu. Ben de ona iş attım. Bir güzel sevgili olduk onunla. Çıkıyoruz. Ona aşık birkaç çocuk vardı. Onları falan dövdüm mövdüm. Kavga, gürültü. Aradan işte böyle bir bir ay geçiyor mesela ayrılıyoruz. Ben orada başka okulda güzel kızlar varsa onlarla onu kıskandırıyorum. Hemen ne, nerede güzel kız var oraya yapışıyorum. Önünden el ele falan yürüyorum böyle. O gidiyor mesela bir erkekle beni kıskandırmaya çalışıyor onu dövüyoruz. Tam bir lise ergenliği yani. Öyle bütün liseyi hatta üniversitenin birinci sınıfına kadar o kızla geçirdim ben. Dört yıl birlikteydik yani. Aralarda kaçamaklarım oluyordu ama ayrılıyorduk falan bir şey oluyordu. Yazın Avşa'ya gidiyordum Avşa'da başka mevzular. Ya oğlum bu, bu alfalık değil mal mısınız oğlum ya? <gülüyor> Şu an ergenlik anlatıyorum size. Ondan sonra liseyi öyle bitirdim. Lisede de zaten artık biraz daha büyüdüğün için işte o ee, ne bileyim arkadaş ilişkileri de çok değişiyor. Dertleşmeler, tribe girenler. Biri birine aşık oluyor böyle kendini dövüyor mövüyor, efkara vurmuş. Ondan sonra üniversiteli tayfalarla kavgalar. Abi işte bize bilmem mi üniversitesinin hazırlık sınıfındakiler dalaştı. Aa öyle mi? Gidelim dövelim o zaman. Gelmeyenler, gelenler, gidenler, ergenlikler böyle saçma sapan. Zaten lisenin güzel tarafı da odur yani. Bunları tecrübe edersin. Öyle öyle. Liseyi de bitirdim ama liseyi tek hatayla bitirdim. Kız arkadaşım TM okuyor diye ben de gittim mal gibi TM'yi seçtim. Hani yakın durayım diye. Matematik sıfır. TM'de ne yapıyorsun amana koyayım. Daha dakika bir zaten sıfır aldım. Benim Namık koca matematik hocası... Gidiyordu sırf isim verdim diye bana 0.5 puan veriyordu ya. 0 yazacağını oraya 1 yazıyordu. ismine verdim diyordu. Böyle espriler, şakalar. İşte Almanca dersine giriyorum. İngilizce dersine giriyorum. O Namık Hoca aslandı bu arada. Namık Hoca var ya alfaydı ya. Cetbelle döverdi bizi ama böyle sıyırtma döverdi yani. Namık Hoca'm nasılsınız hocam derdim. Çat bir koyardı. Woo! Coşardık yani. yani. Adamın vurduğu yerde gül bitiyordu. Çok delikanlı adamdı. Ee, ne yaptı, ne etti de geçirdi bizi biliyor musun? Yani sıfır alan adamız herhalde emekli olmuştur. Bu saatten sonra eğitimine son vermezler yani. İnşallah hayattadır. Biraz yaşı vardı. O adam bizi geçirdi bir şekilde. Matematikten sıyırttı. Ama hep de böyle hayat dersi veriyordu yani öğüt veriyordu bize. Baktı bizden bir bok olmuyor zaten. Ha bir hayat öğütü veriyordu sağ olsun. Çok böyle önemli bilgiler de veriyordu bize hayatla ilgili. Arada bir ziyarete falan gidiyorduk. Neyse ben öyle kaza ara işte <gülüyor> liseyi de bitirdim. Ama lis liseyi bitirmede şimdi baktım bütün nörtler. Ha ben Boğaziçi düşünüyorum. İşte biri çıkıyor ben de şunu okuyacağım falan. Sen ne bileyim amına koyayım sınavı nasıl kazanacağım ben bilmiyorum muhabbetleri. Ulan barajı geçsek mi barajı nasıl geçeceğiz? Ee, millet dershaneye gidiyor. Ulan dedik babamlar dedi ki seni dershaneye yollayalım dedim yollama. Zaten okula zor gidiyorum bir de dershaneye niye gideyim? Sigma Q muydu lan? Sigma diye bir dershane yazdılar beni Kadıköy'de. Hani böyle üniversitenin alt e, şeyi gibi, alt bölümü gibi. Sigma mı? Sigma mı? Sigma Q'ydu ya adı yazın çıkar o. Ulan dershaneye başladık lise sonda. Üf, kızlar muzlar akıyor. Hatta hala Instagram'da bir sürü benim arkadaşım var dershanede onlarla takipleşiriz. Hepsi blogger olmuş anasını satayım. Ulan bir gittim ben burada ders mersi yapmam oğlum. Çok güzel kızlar var çocuklar artist onları tokatlamak lazım bir güç göstermek lazım falan derken ben 3 ay sonra dershaneden de atıldım ya tabi lan 2 ay sonra mı ne gitmemeye attılar beni bir şey attılar mı ben mi gitmedim bir bok oldu hatırlamıyorum yani çok kısa bir dershane sürecim yaşandı böyle bir gittim 2 ay sonra falan yoktu dershane babam tabi makara kukara işte ha o 4 yıllık kız arkadaşım da o dershanedeki kızlara saldırmaya falan geliyor böyle. Değişik ortamlar oluştu yani güzeldi. Hiç kimseyi de aldağım. Hiç kız arkadaşım da aldatmadım ama çok kıskanıyordu beni o. Biraz böyle kara sevda seviyordu. Ondan sonra dershaneyi de öyle atlattık. ÖSS'den bir gün önce ben ders çalışıyordum sokakta. Arkadaşım gelmiş... Diyor ki işte bak diyor bu yeşil ağaç bu ne diyor ne, ne sıfatı bu ne tam, tamlaması falan diye sallıyorum şu an. Ne bileyim oğlum diyorum işte neler sorarlar. Ama ben bu arada boş kısımlarını geyik kısımlarını anlatıyorum. Ben sürekli el işi, çizim, çizim kursuna falan gidiyorum oralarda çok eğleniyorum yani. Ee, Yeni Kadıköy'de bir çizim kursuna gidiyordum ve çok da güzel kara kalem yapıyordum. E, tabii ben ne yapacağım illa el işiyle ilgili tasarımla ilgili sanatla ilgili bir şey yapmam lazım. Benden tarih öğretmeni olmaz, benden matematik hocası da olmaz. Öyle işte. Sonra gittim ÖSS'ye girdim. O dönemde de bizde şey vardı, yetenek sınavlarına girebilmek için. Oğlum 20 ka niye yazıyorsun? Sanki amına koyum ilk defa 20 ka yazıyorsun. Ne bu şey ya? Ha sabah diye mi yazıyorsunuz? Saat 12'de de 20 ka iyi ya. Ha? Hayır abi. Biri bana vasıfsız herif demiş. Oğlum seni vasıflarımla sike sike bayıltırım bak. 10 yaşındasın bana boş yapma. Bebe. Amcık bardağa su koymayı bilmiyorsundur sen daha. Sikik. <gülüyor> Neyse. Ben şimdi o zamanlar deli gibi çizim yapıyorum. Uğraşıyorum falan el işleri, maketler falan böyle. Oyun deli gibi oyun oynuyorum. Yani benim bu anlattığım süreçte benim diğer hayatımda komple ultim online ve bilgisayardı. Yani sabah akşam evdeki problemimiz oydu. Hani tamam ders çalışan bir çocuk değilim. Derslerden de geçen bir çocuğum. Kimseye bir terbisi, terbiyesizliğim, saygısızlığım yok. Hocalar beni çok sever. Ama e, ders yok bende yani. Sevmediğim dersi geçem, yapmıyorum. Kopya ile geçiyorum. O yüzden kopya tekniklerim iyidir. Ulan dedim ki ne okuyacağım ben? Ve yıllardır da endüstriyel tasarım istiyorum. Böyle şimdi üniversite kısımlarına geliyorum. Ulan yani benim tasarımla ilgili bir şey yapmam lazım. Grafik tasarım olur, iç mimarlık olur... Ee, hani bir bölüme gireyim diye değil bu. Gerçekten yeteneğim olduğu için kastım kastım dedim ki benim üniversiteden ÖSS'den sadece ee, şeyi geçmem gerekiyor. Barajı geçmem gerekiyor. 160'dı bir de 180'di. Çift baraj vardı. Mimar Sinan, Marmara Üniversitesi işte e, bunların birisi 160 istiyordu. Biri 180 istiyordu hatırladığım kadarıyla. Sanma da gerek yok arkadaşlar. Ne sanmadı? Muhabbet ediyoruz burada ya. Bir, birine laf soktum diye hemen toksikleşmeyin size. Bir salın. Hemen kopuyorsunuz olaydan ya. Hepsi burada da ne? E oğlum aç davanı o zaman. Bana söylüyor. ben hepsi buradan sahibi miyim amına koyayım? Hepsi buradan da yalan yok. Yani kurulduğu günden beri alışveriş yapıyorum. Bir kez sıkıntı yaşamadım ya. <gülüyor> ne oldu lan? Nerede kalmıştım? Dikkatimi de attınız ya. Ne yaptım en son? Ha ÖSS yazılanıyorum. Tamam. Şimdi ÖSS sınavına girdim ama aslanlar gibi o zamanlar bir 300'ün üstüne çıkanlar böyle hani işte şuraya hukuk yazacağım falan diyordu. Ben 255 yaptım. Okul da 45 miydi 50 miydi neydi en düşüydü. Ona rağmen 255 mi ne yaptım ben? Zeka. Anladın mı? O bütün oturup bak oturup köpek gibi çalışan nerd arkadaşlarımın hepsi sıçtı. Neden biliyor musun? Bunu öğüt olsun diye söylemiyorum. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ben girdim. Zeka, çeviklik, kafa rahatlığı, stres yok. Bunların hepsi birleşti. Selamun Aleyküm dedim. Oturdum. Yukopya nasıl çekeyim lan övsesi de adamın kan alırlar götünden. Oturdum. buna okuyorum. Haa iyi mantık yürü de, yürü de Yaptığım bir şeyler 255'i koydum mu ben? 255'e burada hiçbir bok seçilmiyor ha. Yani seçiliyor da. Bana yakışmaz yani. Zeki adamız şimdi. Tamam ders çalışmıyor olabiliriz de kalkıp da yaban hayatı mı okuyayım amına. Borunun laf sokmuş gibi oldum. Ben 255'i çaktım dedim ki bana 160 yetiyordu zaten. İyi bunun havasını atayım. Geyik mi derken olay şimdi ne? Üniversitedeki yetenek sınavlarına hazırlanmak. Benim alanım başlıyor. Şimdi kimin borusu ötecek? Hadi bakayım. Ben Yeter'de de ilk 14'de falan hepsinde çok güzel başarılar elde ettim de Dedim şimdi benim alanımdan soruyorsunuz işte gel gel babana. Gittim abi ilk Marmara Üniversitesi'nin sınavına yetenek sınavına kapısında bekliyorum yanımda da Sena diye bir arkadaşım var. Kız da çok güzelleşmiş Sena ya valla maşallah. Sena ile takılıyoruz. Sınava gireceğiz ulan ergenlik ya böyle bir şey oldum. Ya ne gireceğim lan bu sınava ben dedim ya sikerler mimar Sinan'la olacağım <gülüyor> dedim Marmara Üniversitesi'ne girmeyeceğim dedim. Sınava girmedim kapısından döndüm annem babam bilmiyor ama ben onlara döndüğümde şey demiştim yani ya çok kötü geçti baba ya, ya, ya mümkün değil, kazanamam ya. Adamlar adam falan bir şey dedim ama <gülüyor> Ya bu yalanı yüzde %90 Siktirip gittik biz orada çay kahvesinde çay bahçesinde bir yerde oturduk simit yedik çay içtik böyle de bir rahatlık var yani hani Hayatı ben ne garip yaşıyorum ya ondan sonra Marmara siktir oldu zaten Marmara'ya giremem diyordum Mimar sınavı geldi iki gün sonra mı ne Bahçeşehir Üniversitesi'nin yetenek sınavına girdim Ulan. Şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Allah'ın gücüne gitmesin. Bahçeşehir Üniversitesi'ne gidiyorum. Yeditepe'ye gidiyorum Ulan. Bir kampüs ormanın içinde kızlar. Solda devasa ringler, sağda arabalar. Kızlar böyle mançan gibi. Amına koyayım Marmara'ya bir gidiyorum. <gülüyor> tipler geliyor bana böyle. Dedim ben burada 5 sene nasıl okuyayım ya? Bizimle bir şeklimiz olmadı. <gülüyor> Kafamı bak. O zamanın kafası bu. Sikerim dedim ben dedim o zaman şeyi düşünmüyorsun işte Yok özel okul kaç para bilmem ne ne bunlar. daha cahilsin amına koyayım nereden bileceğim. Babanı düşünüyorsun diyorsun tabi ben hep şey böyle bir anlattım ki sanki serseri mayın bir çocukmuşum gibi ama öyle değil tabi. Ee, kuzu gibi çocuğum ama piçim de yani bir yandan belli. Ben Marmara'yı o yüzden ekmiştim. Mimar Sinan'a bir gittim Mimar Sinan güzeldi. Kızlar böyle marjinal erkekler böyle artist gibi hepsi sanal hepsinin sırtı bir, herkesin götünden bir t, -t çıkıyor öyle Ayakta konversler falan Dedim tamam ben burada yürürüm Bir de Mimar Sinanlı olmak önemliydi Arkadaş Mimar Sinanlı sınavına bir girdim Yanıma sakallı bir abi oturdu Ben de tüy siklet böyle Baby face Ben de paftasını şeyini yapıyorum Sağ altına eskizini çiziyorum amcık Picasso'ya bağladı orada Neler yaptı biliyor musun anlatamam sana bak Gölgelere falan başladı adam bir, Şimdi sınavda şunu soruyorlar bir tane hayal gücünü soruyorlar. Bize Mimar Sinan'da yanlış hatırlamıyorsam iki tane işçi sordular tamam mı? Bak bakarak çizmiyorsun. Geliyor sana diyor ki hoca iki tane işçi çiz. Birinde yorgunluk ifadesi göreceğiz. Birinde de ee, işte destek veren, yardım veren ifadesi göreceğiz. Ben oturdum. işte onu normalde tekniklerini unuttum. Sağ altta onun önce eskizini çizeriz. Sonra ortada otururuz ana e, resmi resmederiz çizeriz orada. Ben de adamın pantolonunu yapıyorum amına yandaki gölgeye geçmiş. <gülüyor> Bakıyor ölçü alıyor perspektif veriyor bir şeyler yapıyor. Ulan bir moralim bozuldu ama aklım hala Eyüp'te, Bahçeşehir Üniversitesi'nde kızlarda. <gülüyor> dedim şikerler dedim ben bu adam bu ben bu varken nasıl geleyim dedim bu sınava yani. Nasıl kazanabilirim ben bu sınavı? Öyle ergenlik de var ya vurdum böyle kağıdı hoca tuttu beni. Yapma dedi. Otur devam et dedi. 45 dakika var daha. Dedim yapmayacağım hocam. Uyuz oldum. <gülüyor> Gidiyor ama adam net 30 yaşında vardı yani. Tuttu beni böyle bir af, afra tafra. Çıktım gittim. Aradım babamları. Baba dedim çok kötü geçti ya. Yani sonuna kadar zorladım ama. <gülüyor> İnşallah olur falan diyorum. Arada da Tepe'nin sınavına girdim. Tepe'de de ne yaptılar biliyor musun? Hayal gücü bekliyorum. Amına koyayım. Daha dakika bir yanıma sertaç, sertaç Sertaç Sertaç Sertaç Sertaç geldi. O da iş adamının oğlu bir tane böyle. Zaten paragani adamda. Ya dedi ben sınava geldim dedik. Kağıt kalem var mı? Lan dedim aman koyayım çizim yetenek sınavına gelmişsin. Kağıdın kalemim mi yok dedim. Nereden olsun dedi ya? Var mı dedim. <gülüyor> Ona kağıt kalem verdik. Şimdi ben şeyim de senin ziyadeyene ağzını siçerim çocuk. Amcık. Herif kağıt kalem getirmemiş ya. Kağıt kalemi yok adamın. Neyse ona verdim ben nereye düştüm? Acaba dedim ne soracaklar? Ortaya bir tane sandalye koydular. <gülüyor> Bak ortaya bir tane sandalye koydular. Etrafına döndürdüler bizi. Çizin dediler. Nasıl, nasıl dokundu bana biliyor musun? Yani o mimar sinanda hayal gücü çizimler. 10 yıllık çizim eğitimleri. işte çizdiğim şeyler. Sınava gireceğim sandalye çizdiler amına koyayım. Dedim ki bu herhalde ilk aşama falandır. Bunun ikinci aşaması var, mülakatı var. Bir sürü şey gidiyor çünkü. Sandalye çizdim, yaratıcılık nerede yanına tencere çizin dediler. Yere koyulmuş. Tencerenin de kapağı açık olsun dediler. Dedim bravo. <gülüyor> Bak bu zorlar işte beni dedim. 5 saniyede çizdim bu arada yani. O kadar kolay ki. Bir de sanat yaptım yani böyle göl O Pezeving'in aurasını alıp 7 tepe dava yaptım ben. Amına koduğum dedim. Böyle kür kür. gölge attım içine köpek koydum yandan. Hatta o tencereyi Kapağını tencereye dayamadım. Gittim onu sandalyenin çaprazına koydum. Onun gölgesini sağdan düşürdüm falan attım öne. Sikerim dedim sizin sınavınızı. Oradan yine Bahçeşehir'e falan özel üniversiteleri geziyorum. Babam da yalvarıyordur içinden Allah'ım ne olur özel okul kazanmasın bu çocuk çok pahalı diye. Ablam çünkü İstanbul sizi mezunu. O e, San Jose, Damdision o bak, evin çalışkanıydı Tuğçe. O Fransızca mütercim tercümanlık okuyor falan. İstanbul Üniversitesi'nde mont giymişler donarak ders yapıyorlar. Ben orada hala bu okulun kızları çok güzel falan diyorum. Kopya taktikleri anlat dur lan. Boşver. Onun teknoloji çok değişti. Bizim zamanımızda bu teknoloji olsaydı ben amına koyayım A öğrenciydim ya. Sonuçlar açıklanıyor. Mimar Sinan'dan birkaç arkadaşım kazandı sonra öğrendim ki Mimar Sinan'da öyle çok iyi çizmeye falan gerek yokmuş. Mimar Sinan ee, gerçekten bir dakika dur şu bir, bir lavuk banlayacağım çok içimden geldi. Nerede lan o piç? Oğlum nerede lan bu piç ya yok oldu amcık. Fulçete odaklanınca eski yayınlarım aklıma geldi. Kaç herif yok oldu oğlum. Küfür edip nasıl yok olabildi ya. Küfür de etmedi. Çok toksik bir şey yazdı. <gülüyor> ne diyordum unuttum ya. her sonuçlar açıklandı. Pardon pardon. Mimar Sinan için diyorlar ki. O zamanlar şey anıları dönüyor. Bak bir hikaye anlatacağım size. Mimar Sinan'ın sınavına biri giriyor. Ee, bir yaprağa çiz diyorlar. Tamam mı? Damar, abone mod alsanıza ya. Şu orospu çocukları bir siktirsin gitsin amına koyayım. çocuk çocuğu izlesinler. Amına koydum yerin abone modu alın. Valla çok sinirleniyorum ya. Yarrağın bebesi. Allah şöyle tertemiz dursun sikerim. Dalağını o çocuğun şimdi yakalayıp. 3 yaşında bebeyle uğraşamam şu an. Siktir git kimi izliyorsan izle amcık benim yayınıma gelme. Göt lalesi ya. Orası bu çocuğu sıçmaya bilmez annesi götünü temizliyordur gelip burada tatava yapıyorlar bir de uyuz oluyorum. Oğlum bu Twitch'i dizelteceğiz lan biz. Ben senin kimi izlediğini de biliyorum. Amın oğlu. Seni var ya senin sahibini sikerek, senin sahibini sikerek ben bu Twitch'e adam edeceğim. Bak aklına sok bunu. Neyse. Tadımız kaçmasın. Mimar Sinan'da bir Elif yaprak çizecek tamam mı? Yaprağı da böyle çizmek için ne yapman lazım? Damarlarınla falan çizmesi lazım Böyle bir teknik yapması gerekiyor. Öyle bir efsane dolaşıyordu. Bunu araştırın bulun belki gerçektir. Bir tane çocuk Mimar Sinan'a giriyor. Tamam mı? Yaprak çizin diyorlar. Bir tane çocuk iki saniye sonra da çıkıyor sınavdan. Benim gibi. <gülüyor> çıkıyor. O atıyor çizimini ortaya. Ve o çocuk birincilikle Mimar Sinan'a giriyor. Bunu anlatmıştım. Evet. Yazanlar hemen oldu bak. Ulan helal olsun. 3 sene önce anlattım. Nereden biliyorum bunu ya? <gülüyor> Böyle yarak çizmiş çocuk <gülüyor> Hayır lan. Çocuk tek bir hamleyle çam yaprağı çiziyor. <gülüyor> Böyle koyuyor şeyi. Bastırarak kalemi. Yukarı doğru çekiyor ve yumuşatarak çekiyor. Yani o kalından inceye doğru çizgisini veriyor. Bu çocuk Birinci olarak Mimar Sinan'a giriyor. Çünkü Mimar Sinan'ın aradığı aslında çok çok profesyonel bir çizim yapan öğrenci değil. Eğitilebilir, zekası olan, e, ne bileyim hayal gücü geniş adamları arıyorlar ya. Ben o zamanlar tabii daha düz mantık bakıyordum. Keşke olsun havada devam etseydim bu arada. Soft geçiş yapmış herif aynen. Soft'ı siktir işte incelterek çizmiş. E, pratik zekasını konuşturmuş ve birinci olmuş. Bu şehir efsanesi de olabilir. Tam emin değilim ama o zamanlar bu konuşuluyordu. Bence efsanede değildir bu arada. Çok yaratıcı, çok akıllıca bir şey. Risk nedir diye tanımlayın, bunu da hatta arkasını anlatmıştım yıllar önce. Risk nedir diye tanımlayın diye bir sınav yapmışlar çok büyük. Herkes riski tanımlamış, bir tane lavuk gelmiş, boş defter vermiş, sonuna da risk budur yazmış. O da kazanmış bak. Vay amma ne bak. Risk budur, boş sayfa. amcık ona işte ne yapacağım biliyor musun? Ona sıfır yazacaksın, siktir gittin diyecek, görecek riski. Ya ben ama çok yaratıcı bir şey düşünmüştüm ya. Boş değil oğlum. E, bütün hiçbir şey yazmıyor sayfalara. Sonuna risk budur yazıyor. Hani sıfır bilgiyle riski tanımlamadan size riski gösteriyorum diyor. Çok taşaklı hareket. Mimar Sinan'ı zaten kazanamadım. Yani yarım bıraktım tamamlamadım bile. Bari sonuna kadar git. Şimdiki aklım olsa dibine kadar çizerim. İşte öğrencilik, geyik, salaklıklar. Hem Armaray'a da girmedim. Yeditepe'ye bir gittik. İşte bu Yeditepe sınavını falan lom... Mimarlığı kazanmışım, iş mimarlığı kazanmışım, endüstriyel tasarımı bayağı iyi dereceyle kazanmışım. Dedim ki işte geldik benim mesleğim. Gel babana, endüstriyel tasarım, burada akarım ben. bahçeşehir bir yerleri kazanmışım işte bir sürü. Ee, babamla gittik, babam parayı bir duydu. <gülüyor> Kim dedi sen acaba vermesek mi okula diye. O zamanlar, gene ucuzdu oğlum. O zamanlar ucuzdu, şimdi çok pahalı. Yıllık 6000 bin lira mıydı? Neydi hatırlamıyorum ama sallıyor da olabilirim. Şu an bu gibi böyle 60 bin liralar 80 bin liralar falan Değildi yani okullar Abi ben Yeditepe'ye bir girdim Seni servis alıyor içeriden ring Biniyor musun böyle otobüs gibi Fakültenin önünde iniyorsun Aman Allah'ım ortam kral Hele güzel sanatlar fakültesi Öf Yani tipler mipler Kızlar mızlar akıyor ama biz emzik gibiyiz Tabi liseden üniversite geçiş anı vardır ya Hazırlık daha böyle şey Tertemiz ayakkabılar, düzgün bir pantolon. Merhaba, merhaba, merhaba. Ben, evet, Endüstriyel Tasarım okuyacağım. Teşekkür edersen. İç mimari abi? Wow. Bayılıyorum ya bu okul. Böyle bora bırakıyoruz tam bir Bora-Köz modunda e, okul başladı. Daha dakika bir bir kız arkadaş yaptım, yalan yok. Çok da tatlı bir kızdı. Onunla böyle bir 6-7 ay e, üniversitenin şeyini yaşadık, ne derler. Üniversitenin ilk günleri, böyle okulu tanıma aşamaları. Öyle başladı. Tabii ben değişmedim. Hazırlık okuyorum. Hazırlık sınavında hiç siklememiştim. Halbuki hazırlık önemliymiş. Aşağıda langırt, langırt, langırt, turnuvalar, paralar basılıyor falan böyle falan. Tek vuruşlar, mümlem neler. Derse çıkıyorum. Yarım saat 10 dakika derste takılıyorum. aşağı langırta iniyorum. Bam gün, bam gün, bam gün. Çok güzeldi yani. Kend